eren kapanabilir sonra da evet. Arkadaşlar merhaba eren kapanabilir Sarajevo'dan da başkomun bir arkadaşı aldım. O oh. sonra bienites yine başlar Başlangıçın küçük bir şehri e, yazarım. Yani oh, ben tam telaffuz edemiyorum. Merhaba arkadaşlar, like atmayı sağdan abone olmayı unutmayın. Böyle oldu video. İçine i̇şte, ettiğim video kamera Orada arkadaşlar. Yani ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Her an kapanabilir. Diğer videoda kapanmıştı. Orada e, dizi dizi çekiyorum ben. Birinci ve ikinci sezonu. Şey, bir sezon bir sezon, sezon, sezon ikinci sezon sezon sezon beşinci güzel bir tur çekeceğim. bu aslında her şeye gidiyorum evet, ikinci sezon beşinci bölümde detayları bulabilirsiniz evet. Merhaba. merhaba evet Bakalım kimler var Arkadaşlar? Hiç kimse şey yok. Arkadaşlar Eren kafana bilir. Düşük pil diyor. Arkadaşlar Eren kafana bilir. Şeyde kalmış. Saray Bodan'dan. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Bosnensek ile ilgili fotoğrafları koyarım, koyarım, videoları da koyarım. Lütfen izleyin. Bosnensek dediğim Yazarım, yazarım videonun sonuna, o, onu, onun, o, onun, o şey, fotoğrafının videolarını koyarım. Like atmayı, asla abone olmayı unutmayın. Görüşürüz üzere, Hemen hızlı hızlı Saffet Sancaklı ile başlıyoruz. Eski milli futbolcu Bosna ile özdeşleşen Moslar Köprüsü tam 18 yıl önce Ruvat Topçularınca yıkılmıştı diye bir mesaj attı. Devamı da vardı. 427 yıl ayakta kaldı Moslar Köprüsü. İki dünya savaşı atlattı. Doğal felaketler atlattı ama maalesef 18 yıl önce yıkıldı bir savaşta. Bey. Ставая Турская.